Herkese selamlar, bu videoda size son bir ay içinde konsolosluklarda vizelerle alakalı son gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Dışişleri Bakanlığı'nın yeni düzenlemeleri var, DV Lottery ile ilgili yeni gelişmeler var. Bunların hepsini toparladım, kısa kısa anlatmaya çalışacağım. Öncelikle heyecan verici bir duyuru var. Bu duyurunun ne olduğunu şimdi anlatacağım ama henüz bunun Ankara ve İstanbul Konsolosluğuna bakan yönü belli değil. Dolayısıyla önce ne olduğunu anlatayım sonra da Ankara, İstanbul'a nasıl uygulanabilir onu konuşalım. Şimdi Dışişleri Bakanlığı şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki F vizesi, M vizesi, C vizesi yani F öğrenci, M öğrenci, J de biliyorsunuz intern trainee gibi vize kategorilerinin içine alan hem öğrenci hem de intern trainee kategorilerini içine alan bir grup. Bu kategorilerde şu anda vize mülakatı verilemiyor olsa bile birçok kişi vize mülakatı olmadan bu vizeleri almaya hak kazanabilir şeklinde bir açıklama yaptı. Bunun aslı da şuna dayanıyor. Eğer geçmişte herhangi bir vize kategorisinde bir vizeniz olduysa Amerikan vizeniz ve bu son 4 yıl içinde bittiyse ve yeni başvurduğunuz vize kategorisi F, M veya J'den bir tanesi ise konsolosluk kendi takdir hakkına bağlı olarak Sizden mülakat için konsolosluğa gelmenizi istemeyebilir ve bu vizeyi posta yoluyla düzenleyebilir. Şimdi şartları bir daha sayalım. Son 4 yıl içinde bitmiş olan bir çeşit vizeniz olacak. Amerikan vizeniz. Yeni başvurduğunuz vize kategorinizde F, M veya J olacak. Üçüncü şartta daha önce hiçbir vize kategorisinde bir red yememiş olacaksınız. Bu şu demek değil. F alanlar tekrar F alsın, M alanlar tekrar M alsın değil. Mesela geçmişte B2 vizeniz vardı, turist vizeniz. Şimdi F vizesi müracaatı yapıyorsunuz. Şartları taşıyorsanız F vizesini de size mülakat olmadan verebilirler. Açıklama kısaca bu. Şimdi Dışişleri Bakanlığı bu açıklamayı yaptı ama... Bunun konsolosluklara nasıl uygulanacağını söylemedi ve dedi ki her konsolosluk bu konuyu kendi takdir yetkisi için de değerlendirir. Bu videonun çekildiği an itibariyle bu açıklamanın üzerinden biraz zaman geçmiş olmasına rağmen ne İstanbul ne de Ankara konsolosluğunun web sitesinde buna ait bir bilgi yok. Dolayısıyla konsolosluğun bu verilen hakkı kullanıp kullanmayacağını, bunu Türk vatandaşlarına uygulayıp uygulamayacağını bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili tek daha önceden geçen ve hala yürürlükte olan şey bildiğiniz gibi son 48 ay içinde eğer turist vizeniz bittiyse, F1 vizeniz bittiyse yani o kategoride biten kategoride tekrar vize başvurusu yapıyorsanız bunu konsolosluk posta yoluyla yenileyebilir. Ama bu yeni yapılan açıklama başka kategorilerde vize almışsanız bile şimdi F, M, J kategorisinde almak istiyorsanız Vize mülakat olmadan verilebilir diyor. Bunun şu anda bir uygulaması yok İstanbul Ankara için. Olacak mı bilmiyoruz olursa bilgilendiriyor olacağız. Peki konsolosluklardaki diğer vize mülakatlarında durum ne? Onu da videonun ilerleyen kısımlarında anlatacağım. Bilindiği gibi Amerika Birleşik Devletleri 1 Kasım'dan itibaren artık Green Card başvurularında mutlaka aşı şartı getirdi. Bu konsoloslukta yapılan Green Card başvurularında da geçerli. Hatta Keyvan Vizesi dediğimiz nişanlılık vizelerinde de bu geçerli olacak. Bu arada bilindiği gibi Biden yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'ne gelecek olan ziyaretçilerin mutlaka aşılı olması gerektiği şartını getirdi. Artık Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen kişiler, uçacak olan kişiler uçağa binmeden önce COVID aşısı yaptırdıklarını mutlaka ispat etmeleri gerekiyor. Hatta uçağa binmeden önce mutlaka PCR testi olmaları gerekiyor. Bu arada Dışişleri Bakanlığı Kasım 2021 vize bültenini açıkladı. Kasım 2021 vize bülteninde yine F2A kategorisi yani Green Card sahiplerinin eşleri için olan başvurular körent görünüyor. Çok ciddi bir sürpriz yok. DV başvurularında da yine numaralar ilerlemiş görünüyor Dolayısıyla Kasım ayının vize bülteninde çok ciddi bir sürprize karşılaşmadık U Umarım önümüzdeki aylarda da bu şekilde numaralar hızlı bir şekilde ederler Bugünlerin şüphesiz en önemli haberlerinden bir tanesi de şu anda devletleri başvurularının başlamış olması çekilişle Green Card alacak kişilerin başvurularını yapabilecekleri periyot başladı 6 Ekim ile 9 Kasım tarihi arasında bu başvurular yapılabiliyor. Bizim tavsiyemiz mümkün olduğu kadar çabuk bu şekilde bu başvuruların yapılması yönünde. Bu başvurular nasıl yapılır, nelere dikkat edilmesi gerekirle ilgili? Zaten birkaç hafta önce bir video yayınlamıştım. Bu video çok seyredildi, çok beğenildi. O videoyu hen henüz seyretmediyseniz mutlaka seyretmenizi tavsiye ederim. O videonun arkasından gelen sorulardan, yani o videoyu yayınladıktan sonra gelen sorulardan yeni bir video çıktı ee, en çok sorulan sorular diye onu da yayınladık hemen o videonun akabinde dolayısıyla Divilateri başvurusunu henüz yapmadıysanız mutlaka o iki videoyu seyretmenizi tavsiye ederim benim videolarımda bu başvuruların adım adım nasıl yapıldığına dair bir açıklama yok ama benim de bir süredir takip ettiğim ve içeriklerini çok beğendiğim Ecem ve Ömür adlı bir kanal var karı koca çok tatlı bir çiftler onlar kendi kanallarında ekranda paylaşarak bu başvurunun nasıl yapılacağını adım adım paylaştılar. Benim tavsiyem benim iki videoyu seyrettikten sonra hala sorularınız varsa ve adım adım bu başvuru nasıl yapılıyor diye öğrenmek istiyorsanız mutlaka Ecem ve Ömür'ün videosunu seyrediniz. Onun linkini aşağıda bilgi kısmına da bırakıyor olacağım. Aynı zamanda ekranda da paylaşıyorum. Lütfen başvurularınızı son günlere kalmadan yapın. Son günlerde sistem kilitlenebiliyor. Mümkün olduğu kadar bu ay bitmeden, Ekim ayı bitmeden, Kasım'ın ilk haftası son böyle 8'ine 9'una kalmadan Green Card başvurularınızı gerçekleştirin. Konsolosluklarda mülakatların son durumu ile ilgili açıklama yapacağım ama ondan önce yine çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Son zamanlarda DV 2020 ve DV 2021 ile alakalı sorular çoğaldı. Bununla ilgili güncelleme merak edenler var. Tabi bu davaların tarafı olan kişiler mutlaka bu davaları çok daha iyi bir şekilde takip ediyorlar. Çünkü bu davaların avukatları var, onlara güncelleme veriyorlar. Fakat ben de konu geldiği için, yeri geldiği için kısa bir güncelleme yapmak istiyorum. Bilindiği gibi DV2020 dosyalarında hakim 9095 vize numarasının tahsis edilmesine, muhafaza edilmesine karar vermişti. Bununla ilgili yeni bir gelişme yok. Henüz bu numaraların nasıl dağıtılacağı ve kime dağıtılacağı, Belli değil ama bilinen şey şu, 9095 vize numarası sadece davanın davacılarına değil bütün DV 2020 talihlerine dağıtılacak gibi bir durum var şu anda söz konusu ama kimlere dağıtılacağı belli değil. DV 2021 davasında ise biraz daha farklı bir karar çıktı. DV 2021 davasının hakimi DV 2020'ye bakan hakimle aynı ama biraz daha farklı bir karar çıktı. Çünkü DV 2021'de class action yok. Yani sadece dava edenler var ve dava edilen devlet var. Hakim böyle karar verdi. Dolayısıyla öncelikle 2021 yılı içinde Covid nedeniyle kaç kişi Green Card alabilirdi? Buna dair bir hesaplama yapıldı. Daha sonra da her davanın davacısıyla bu Green Card alabilecek kişilerin oranlarına göre yeni bir hesaplama yaptı hakim. Ve her davanın kaç davacısının bu Green Card'ı alabileceğine hükmetti. Bunun rakamları oldukça karışık. Bunları videonun bilgi kısmında sizinle paylaşacağım. Ama kısacası 2021 daha çok davaya bizzat katılan, davacı olan kişileri ilgilendiriyor ve bu numaralar daha çok onlara tahsis edilecekmiş gibi Görünüyor 2020'den farklı olarak. Son olarak geliyorum Ankara ve İstanbul'daki vize mülakatlarının durumuna. Immigrant vize dediğimiz göçmen vizelerle alakalı zaten daha önceki öncelikleri paylaşmıştım. O öncelikler aynen devam ediyor. Aile dosyaları öncelikli, iş üzerinden olan dosyalar daha az öncelikli. Mahkeme kararı nedeniyle DV lottery dosyalarını son öncelik grubundan daha önceki bir gruba almış oldular. Daha çok DV vizesi mülakatı vermiş oldular. Dolayısıyla immigrant visa processing dediğimiz göçmen vizelerde çok fazla bir değişiklik yok. Yine iltica üzerinden yapılan aile birleşimleri de şu anda konsoloslukların bakmadığı, mülakat vermediği dosya grubunda. Bir sürü insan bunun niye böyle olduğunu soruyor. Bunun böyle yapılması haklı mı diye soruyor. Tabi bu konuda biz haklı veya haksız diyemiyoruz ama konsolosluğun şu anda uygulaması maalesef. Bu şekilde. Peki göçmen olmayan vizelerde durum ne? Çünkü burada birazcık hareket var ondan bahsedelim. Özellikle F1 vizesi müracatları okul olması nedeniyle biraz daha erken tarihleri alınabiliyor gibi görünüyor. Konsolosluk onlara daha çok mülakat yeri açıyor gibi görünüyor. B1, B2'de çok enteresan durumlar var turist vizesi başvurularında. Burada aslında Ankara 2022 Eylül'üne, Ekim'ine, İstanbul... 2023 Eylül'üne, Ekim'ine vize mülakatı veriyordu yakın zamana kadar. Fakat benim her videoda söylediğim bir şey vardı. Mülakatınızı alın, ondan sonra sisteme girin. Erken tarih açılıyor mu? Ona bakın demiştim. Nitekim bu yakın zamanda yine oldu. Mesela hemen bu hafta bir mülakat yeri açıldı. Önümüzdeki hafta için iki güne yer açtılar. Hemen oraya girenler onu alabildi. Daha sonra Kasım ayı için böyle bir şey oldu. Dolayısıyla öyle görünüyor ki konsolosluk her ne kadar mülakatları çok ileri tarihe verse de zaman zaman yakın tarihlere bir iki gün bir iki gün mülakat açarak o mülakatların erken alınmasına izin veriyor. Dolayısıyla tavsiyemiz bir an önce müracaatınızı yapın, bir an önce konsolosluktan mülakat tarihinizi alın ve daha sonra sisteme girerek mülakatları erkene çekmeye çalışın. Bir de petition based dediğimiz vizeler var H1, L1 gibi. Bunları da konsolosluk yer oldukça, imkan oldukça vize mülakatı veriyor. Bunları böyle çok ötelemiyor. Son olarak E1-E2 yani E1 ticaretçi ve E2 yatırımcı vizeleri ile alakalı hala tık yok. Bunlarla ilgili herhangi bir gelişme olmadı konsoloslukta. Acaba turist vizelerinin bu şekilde 1-2 gün 1-2 gün açılıyor olması beraberinde E2 vizeleri için de bir güzel haber getirebilir mi? Ümidimiz bu şekilde inşallah böyle olur. Bununla ilgili yeni bir açıklama olduğunda mutlaka duyuracağız. Efendim son birkaç hafta içinde konsolosluklarla ilgili, Dışişleri Bakanlığı ile ilgili, mürakatlarla ilgili, green card çekilişleri ile alakalı gelişmeleri duyurmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğenebilirsiniz, ilgi duyduğunu düşündüğünüz kişilerle paylaşabilirsiniz. Yeni güncellemelerle, yeni konularla tekrar karşınızda olacağım. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.